Ordan şimdi biraz daha roundu karıştıracak hareketler geldi. Mayer'in hemen yardım var. 2 vs 2, 25 saniye. Bir merdiven fake'i attı Mayer. aşağı koşmaya çalışacak Immor'la birlikte. Yoksa dönüyor mu round? Immor tekrar catwalk'a çıktı. Ve yanına Mayer de geliyor. Bir fake atıldı ama Patrick hala orada Patrick. Neyse ki pikledi. Immor'dan müthiş katkı. Bir tane round geri geldi Immor sayesinde. Nix 1'e 2 elinde fam asar, oynayacaktır burayı çok silah saklamasına gerek yok yalnız imorun canı yok ve neydi var bir tane Nyx'in Nyx, in. Nyx in neydi ezbere kete atarsa imor ölür hop lokum geldi Mayerle birebir kiti yok Mayer kulübe içerisinde o sayete bakıyor biraz daha şimdi Mayer sesi duydu çıktı arkasından yakaladı güzel, güzel çalınmış bir round ilk round geldi